Selam akrep arkadaşlarım Şengül'ün sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili akrepler nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım sizler için 2020 Ocak ayında o 30 günlük süreçte benim sevgili akrep arkadaşlarımı neler bekliyor şöyle genel yorum yapacağım kahve tarot melek kartı derken çıkıp gideceğim karşınızdan sevgili arkadaşlarım evet öncesinde tabii kahvemi açarken sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum benim olduğum her yere ben sevgili akrep arkadaşlarımı davet ediyorum linkler ise videolarımın altında mevcut olacaktır lütfen o linkleri dikkate alalım sevgili akrepler çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum aman Allah'ım Ocak ayında bakayım benim akrep arkadaşlarım neler bekliyormuş şöyle genel olarak bir bakalım bakımını yapalım evet sevgili akrepler hmm, baya bir mücadele içinde akrep arkadaşlarım özellikle de adında S harfi olan akrepler Yine benim harfim de çıkmış. Ş şey harfi. Sizler iyi görünüyorsunuz. A harfiye Sizde de aynı. Yani akrep arkadaşlarımın sevgili arkadaşlar, geçmişten bugüne kadar neyin mücadelesini verdiyseniz artık vallahi feraha doğru gidiyorsunuz. Hadi bakalım. Adında T harfi olanlar, L harfi olanlar siz de gideceksiniz. Yalnız Ocak ayı içinde değil. Birazcık daha zamanınız var. Sevgili akrepler, evet çalışıyorsunuz güzel, harika. Hmm, şöyle bir çevirelim küçük bir koyununuz çıkmış aman Allah'ım ta zirvede çıkmış küçücük bir koyun nedir bu Adanız kabul olmuş Tam bütün akreplerin mi sevgili arkadaşlarım örneğin 5 yıl önce adak adamış olan sevgili akrab arkadaşımın adağı kabul olmuş 3 ay öncekiyle 5 yıl öncekinin adağı bir olur mu değil mi sevgili arkadaşlarım güzel o da zirve o da güzel size şans getirecek. Özellikle de bayan arkadaşlarım da kabul olmuş bu. Ben bunu da söylemek durumundayım. Dev şeklinde bayan arkadaşım çıkmış hemen koyunun yanında. Yani akrep burcu bayanlarından. Güzel harika sevgili arkadaşlar. Güzel. Hmm. Güzel. Aa, güzel şans da var sizde. Belki de daha girmedik. Ben bu videoları sevgili arkadaşlarım Aralık ayında yükleyeceğim. Çünkü önceden yüklüyoruz biliyorsunuz. Hani 2020'de yüklemeyeceğime göre sizler piyango alın. Piyango alın burada toplu bir şey çıkmış. Şans var sevgili akrepler şans şans. Hadi bakalım tombul kuşunuz var. Bekliyorsunuz. Bekleyen akrep arkadaşlarım var. Bir şey bekliyorsunuz. Beklediğiniz haber gelecek. Özellikle de adında yine E harfi olan sevgili arkadaşım. Y harfi olan E harfi B harfi olan arkadaşlara haberler gelecek. Beklediğiniz haber geliyor. Hemen de burnunuzun dibine kadar, ayağınızın dibine kadar da gelmiş zaten. Ramak kalmış. Geliyor bekleyeceğiniz haber geliyor. Bu bir miras olabilir. Şans oyunlarından olabilir sevgili arkadaşlarım. Yine adında E harfi, H harfi, A harfi olanlar. Yine S harfi olanlar. Sevgili arkadaşlarım güzel yere doğru çıkıyorsunuz. Güzel kısmetler var. M harfi olanlar. sizde güzel yere doğru gideceksiniz. Şunu söyleyeyim. Bu harfteki arkadaşlarıma geliyor gelen bu harfteki arkadaşlarımın şansı var ocak ayı içerisinde güzel insanlar hmm, ay çok güzel çok güzel hmm, yine aynı büyük bir şekilde koyununuz çıkmış sizin hmm, çok güzel sizin ya bu ocak ayı içinde sevgili arkadaşlarım bayağı bir adanız kabul olacak galiba güzel çok güzel ve bu adak evli çiftlerde meydana gelecek çünkü karı koca çocuğun başının üstünde çıkmış çok güzel diğerleri bekarlara Hadi bakalım adında yine H harfi N harfi M harfi olan arkadaşlarım A harfi olanlar güzel haberler alacaksınız aşk hayatınızla alakalı yalnız düşmanınız var hemen böyle yarı köpek yarı kedi kılığında çıkmış düşmana da dikkat edelim bu bir arkadaşınız komşunuz dost zannettiğiniz biri olabilir bayağı da bir güçlü yani ha diri diri bir şekilde size gelecek olan aşk hayatınızla alakalı haberlere engel olmaya çalışıyor yani sizi sıkıntıya sokmaya çalışıyor bu insanlar bunlara karşı dikkatli olun yarı kedi yarı köpek yani dost bildikleriniz yine adında F harfi olanlar birazcık sıkıntı içindesiniz canlar siz ya sıkıntı içindesiniz geçmişten gelen sıkıntılar bunlar geçmişten gelen nedir kredi çekmişsinizdir ya da aşk hayatınızda sıkıntı var yan tarafında balık yan tarafında kalp diye bir şey hiç çıkmamış tamamen sıkıntının içinde Bayağı bir büyük sıkıntı bu ama merak etme o sıkıntıyı atlatacaksın canlar atlatacaksınız bak hemen alt taraftasın size gösterirken kendim göremiyorum hemen üst kısmı feraha gidiyor bakın feraha küçük bir 7 sayısı çıkmış 7 sayısı şans demektir bayağı var biraz var biraz var sevgili arkadaşlarım 2-3 ay kadar sabretmeniz lazım bu F harfindeki arkadaşımıza söylüyorum iş hayatında önünü göremeyen acı çeken sevgili akrab arkadaşlarım var onlar zaten bunlar merak etmeyin güzel kardeşlerim çalışmanın karşılığını alacaksınız evliler iyi görünüyorsunuz ve sizlerde bolca taşınmalar çıkmış evli olan akrepler taşının da, gittiğiniz yer size iyi gelecek, benden söylemesi, sevgililer, nasıl diyeyim, böyle bir yenilenme var sizlerde, akrep olan sevgililer, çok güzel, eksler, akrebin eksleri, sizde de barışmalar var, dayanışmalar var, bekarlar, çok güzel kısmetler geliyor, enerjiniz yerinde, yalnız beklentiler, aman Allah'ım, o ocak ayı içinde neyi beklediyseniz, gel gelmiş geçmiş, ne bekliyorsanız biraz bir mahrum durumları var. Bekliyorsun. Çünkü gelen yok, giden yok. En azından o 30 günlük süreçte sevgili akrebe arkadaşım beklentilerde sıkıntı var. Beklenti gelmiyor. Şöyle bir ocağı da geride bırakın. İnşallah hayırlısıyla sonrasında sürprizler gelecek sizlere doğru. Sağlık güzel, sağlık fena değil. Öyle ağır bir şeyiniz çıkmamış canlar sizin. Sadece ameliyat olması gereken bazı akrebe arkadaşlarım var. Bundan dolayı siz... Ocak ayında ameliyat olma kararı alacaksınız. Yani cesaretini takınacaksın. Örneğin bir açık kalp ameliyatı olman lazım. Örnek veriyorum ameliyat kararı alacaksın. Güzel kardeşim sıkıntın seni üzen sağlıkla alakalı korkutan her neyse onunla alakalı risk alacaksın. Tamam be oldu bu iş diyeceksin yani. Onun dışında enerjiniz güzel barışlarınız var. Sevgili akrepler sıkıntı yok bakın ne kadar güzel. Şöyle peçetimine ağlayayım yanıma yoksa döküyorum sevgili arkadaşlarım. Bakın ne kadar güzel dışarıdan gelecek olan ferahlığı görün. İç dünyamızdaki sıkıntıları lütfen atalım. Geçmişin Ocak ayı yorumudur bu. 2017, 2018, 2019 veya 10 yıl öncesinden kalma sıkıntılar, üzüntüler kile mi çektim haksızlığa mı uğradım ya atalım bunları içimizden 2020 yılına taşımayalım bunları şöyle bir kıralım kabuğumuzu sevgili akrep arkadaşlarım iç dünyamıza bastırmayalım tekrar sizlerde dışarıdan gelecek olan haberler karşısında yeniden umutlarınızda yeşermeler meydana gelecek gerçekten bekar olan akrepler bekar olan diyorum bakın sevgilisi olmayan bekarsın evli değilsin yalnızsın bekarsın çok güzel kısmetler yoluna çıkacak ve bu kısmetler sevgili arkadaşım kadersel olarak çıkacak yoluna. Kaderindeki kişi yoluna çıkacak. Ta ki sizi ölüme kadar getirecek eş yolunuza çıkacak. Bu güzel. Bundan dolayı sizde zaten cesaret toplayacaksınız. Güç yapacaksın sevgili akrep arkadaşım. Umutlarınız tekrar yeşerecek. Sizi hem maddi hem manevi gerçekten güzel yere doğru getirecek küçük küçük kuşlarınız çıkmış güzel temiz haberler gelecek size dışarıdan özellikle de bu haberler daha çok iş hayatınızla alakalı çünkü çok bolca iyi harfleriniz çıkmış sizin iş hayatınızla alakalı olacak bu haberler güzel insanlar ama genel olarak bakıldığında akrem arkadaşlarıma 2020'nin genelinde hep böyle planlı programlı hareket edeceksiniz çok fırsatlar yolunuza çıkacak. Bu fırsatları değerlendirmek için planlar yapacaksın. Programla hareket edeceksin. Böyle bir şey çıkmış benim sevgili akrab arkadaşlarıma. 2020'nin genelinde genel olarak sizi böyle bir şey bekliyor ama çok fırsatlar yakalayacaksınız. İletişiminiz çok fazla olacak. Enerjiniz, diyalogunuz, aman Allah'ım böyle bir şey sizlere bekliyor. Tabii ki şu an için Ocak ayı yorumu yapıyorum sevgili arkadaşlar. Merak etmeyin. O sizin tükenmiş olan umudunuz var ise onlar tekrar tekrar yine canlanacaklar. Demek oluyor ki nasıl ölüm varsa doğum da var arkadaşlar. Bugün yoğun bakımda kim bilir kaç kişi vefat etti. Değil mi? Örnek veriyorum. Yoğun bakımda birileri vefat ederken doğum hanede de doğanlar meydana geldi. Düşünün değil mi? Sevgili arkadaşlarım. İşte bu budur. Bir taraftan umutsuzluğa kapılırız. 3 gün sonra o umutlar tekrar canlanı verir. Bu iş budur. Ah be güzel insanlar bakın ne tesadüf. Baya bir taşınmalar çıkmış. Evliler özellikle de sizlere. Buyurun taşınıyorsunuz. Hadi bakalım. Güle güle gidin. Oldu mu? Ama güzel gelecek. O taşındığınız yerler size iyi gelecek. Sevgili arkadaşlarım, yükleri topladık gidiyoruz. Eşyaları aldık gidiyoruz. Hadi bakalım. İş hayatı iş hayatında sıkıntı var var sıkıntınız var çalışıyoruz ama ama çalışıyoruz sevgili akrepler çalışmadan olmuyor çalışacağız çalışacağız ki güçlü olacağız güç geldi işte bu güç güç geldi çalışacağız ki güçlü olacağız değil mi canlar böyle bir süreç bir aylık süreç sizi bekliyor sevgili akrep arkadaşlarım aşk hayatınız Doyum var. Doyum isteyen akrepler var. Akrebe de akrep kartı gelir. Sevgili akrepler merak etmeyin. Ölüm kartı sizi korkutmasın. Yenilenmek demektir. Buyurun güçlü adımlar atacaksınız. Güçlü kişilerle işte buyurun yenilendin. Sevgili arkadaşım buyurun yenilenmenin ardından da sevildiğini hissedeceksin, seveceksin de. Çünkü kadersel olarak yolunuza çıkacaklar veya evdeki işinizle veya sevgilinizle çok güzel çıkmış. Eksler de çok güzel çıkmış. Sevgililer de sadece burada beklentilerde biraz sıkıntı var canlar. beklentilerde de olsun. Ocak ayı içinde olmayı verse de olur. Yeter ki fırsatlarımız olsun değil mi? Sağlığımız olsun. Şimdi sağlığa bakalım. Hadi bakalım sevgili akrepler buyurun rahatsızız rahatsız, ameliyat olmamız lazım. Örneğin bandajdan sıyrılmamız lazım mikroplardan sıyrılmamız lazım bir şeyleri değiştirmemiz lazım ve bunu değiştirmek için burada da gördüm bazı ameliyat olması gereken sevgili akrep arkadaşlarım var değiştireceksin merak etme cesaretini takınıp ameliyatın olacaksın tamam değiştireceksin yine değiştirme geldi bu kaderin değişmesi lazım sabırla ben sağlığımı ele alacağım diyeceksin Sevgili akrep, hadi bakalım sürprizler geliyor görüyor musunuz? İşte bu. Ah benim akrep arkadaşlarım. Buyurun güç geldi, çalıştık, çalıştık, çalıştık. Ne demişler? Çalışan ışıldarmış. <gülüyor> Çalışan demir, pas tutar mı tutmaz tabii. Burada kısıtlıyız, tutukluyuz. Borç var, harç var, çalıştık ama dikkatle çalıştık. Sonra gücü yaptık. Güç işte, güç benim diyor akrep arkadaşım. Çalışan akrep ebedi doyum yapacağım mutlu aşk yapacağım diye yenilendin güçlü adımlar planlı programla hareket ettin doğru insanı seçtin seviyorsun seviliyorsun sağlığa gelince evet hastasın rahatsızlığın var benim de var kimse dört dörtlük sağlıklı değil sevgili arkadaşlarım bu hastalıktan bu rahatsızlıktan kurtulmak için ne yapıyoruz bandajdan mikroptan sıyrılmamız lazım kaderi değiştireceğiz risk alacağız Hastane hastane gezeceğiz. Doktor doktor gezeceğiz. Sabırla çareyi bulacağız. Sağlığımızı tekrar kucaklayacağız. İşte buyurun. Gördünüz mü? Ah benim akrepçiklerim. Evet sevgili akrab arkadaşlarım. Ocak ayı yorumuydu. 12 ayın yorumu değil bu. Evet sevgili akrab arkadaşlarım. Bu açılımımızın da sonuna geldik. Ay tekrar hatırlatıyorum sevgili arkadaşlarım. Çay Fala Aşk Hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum. Çünkü ben orada sadece çay bakmayacağım. Youtube'da olmayan bir fal açılımı yapacağım. Ama yeni yılda tabi şu anda değil. Çünkü biraz aboneyi yükseltmem lazım. Sizlere aboneliğe bekliyorum. Buraya bekliyorum. Benim olduğum her yere ben akrep arkadaşlarımı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay.